Ee, özellikle bu mevsimde e, alerjilerin de e, hareketlendiği, özellikle mevsimsel alerjilerin yoğunlaştığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. E, bu hastalarımızın doğal olarak belirtilerinden bir tanesi, en çok dışa vurdukları e, belirtilerden bir tanesi hapşırmadır, burun akıntısıdır. Tabii özellikle hapşırmaya karşı korona sonrasında toplumsal neredeyse bir duyarlılık gelişti. Dolayısıyla hapşıran her alerji hastası da Koronaymış gibi çevresi tarafından da bir şekilde tedirginlikle karşılanıyor ama e, alerjinin belirtileri içinde de zaten e, herhangi bir solunum yolu enfeksiyonuna benzeyen belirtiler var. Ayrıcı tanıda bu ikisi arasındaki ayrıcı yaklaşımda özellikle ateşin olmaması e, ve e, hastalığın gittikçe şiddetlenen belki bir alt solunum yolu enfeksiyonuyla da tamamlanan bir tablo arz etmemesi düşünülebilir. Bunun dışında tabi daha detaylı tanıyı koyduracak şeyler özellikle korona için test yapmaktır. Ancak alerji hastaları da daha önce bunu defalarca çoğu kronik hasta olduğu için ve defalarca yaşadıkları için ve alerji sezonunda özellikle bu meselenin arttığı hastalar bu konuyu da bildikleri için onlar genellikle daha rahat olabilirler fakat çevrelerinde bu konuda bir tedirginlik yaşandığını biliyoruz.